Dolar 18.60, 18.35, 18, 6991,20, borsa 3.9.35 ve bitcoin 19.180'e günlük yükselişle kapattılar. İsveç'in Türkiye'ye gönderdiği PKK mektubunun ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Antalya sahasında İstanbul Sporu 2.1 geldi. Şarkıcı yurt yurtdışı yasağını kaldırması için mahkeme kararına itirazda bulundu. CHP'nin TTB Başkanı'nın skandal sözler hakkında açıklama geldi. Askerin moralini bozacak olayı kabul etmeyi istedim Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fakıbabanın istifade edeceğini önceden biliyor muydu? Mekke'ye kadar sorduğu soru kafa karışıklığı yarattı. Başka Erdoğan'a Yunanistan'a ele endişelendiren Tayfun mesajı geldi. Bunlar bir yere mesaj oluyor. Biz de zevkle takip ediyoruz dedim. Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sözleri Mehmet Ali Çelebi'yi çok kızdırdı. Tanju Özcan'dan bir Çelebi çıkmaz dedi. Ve değerli izleyenler bu haberimizde Gün Hürriyet'in sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.